Bilgisayarda oyunu oynuyor, o oyunda işte insanları öldürüyorsun bilmem ne, ee, işte bu çocuğu etkiler mi falan filan. Günümüzde multiplayer var, internet var. Şimdi beni de tabii düşündüren şeyler var. Çünkü çocuk bütün dünyadan bir takım insanlarla birlikte oynuyor oyunu. Tabii ki arada şeytanlar olacaktır, normal. Ee, hayat bu çünkü sokakta da, yani sokakla aynı şey işte, sokakta da. 10 kişi geçiyor. Bir tanesi çok kötü bir insan. iki tanesi çok iyi bir insan falan. Neyse neyin nesiyse. internet aynı. Hatta belki internette kötüsü daha fazla mı diyelim? Çünkü bir anonimlik bir kimlik değiştirebilme falan olanağı var. Arıyorsan böyle bir şeyi. Tabii ki şeyden kaygılanıyorsun. Ben de kaygılanıyorum. Hani kimle oynuyor? Ne çıkabilir karşısına? Şeyi de biliyoruz çünkü çok oyunculu ortamda E, e Biliyorsun bir şeylik de vardır. Oyuncularla da uğraşırsın biraz. Hani kopta bile. Yani hani Murat şimdi çok iyi bilir. Battlefield. Takım oyunu. E nedir? Onda bile şey olur işte. Bir helikopter var. İçine 7 kişi. bir pilot Birisi pilotluk yapacak. 7 kişi binecek. Pilotluk yapacak olan hıyar. <gülüyor> alır helikopteri çeker gider. Sen uçak uçak gemisinde 7 kişi kalırsın uçak gemisinin güvertesinde. Herif helikopteri alıp gitmiştir. Ve şey de değil hani o bir şey de yapamaz o helikopterle çünkü taşıma helikopter ama işte oyunun içine eder. Ya da aynı hani capture the flag de bayrağı alır alakasız herif alakasız bir yere gider kaleye gideceğine falan filan. Hani bunlarda da uğraşman gerekir. Hicabında kızman gerekir, kavga etmen gerekir bir ne falan. Ee, tabi biz içinde piştiğimiz için bunların öğrendik. Ama tabi yeniden yani sıfırdan girecek çocuk için bir cadı kazanı. Evet. Biraz şey de dolayısıyla bu gazetedeki haberlere falan şimdi bir Minecraft şeyi yaşadık geçtiğimiz aylarda, yıllarda. Birazcık şey adı neydi zemin sağlıyor gibi. Hani ben özellikle bu multiplayer'da şeyden kaygılıyım. Evet çocuk bütün dünyadan birileriyle oynuyor. Kimle oynayacak? Hani evet. şey de yok ki Cevdet biliyorsun. Oyunlarda mesela hep şey yazar. Bak multiplayer'da başına ne geleceğini ben bilemem. İnterakşını bilemem. Benim hani firma kendini aradan çıkartır. Ben mesul değilim. Yani. Ben karışmıyorum der. Çünkü evet hani single player'ı adam programlıyor. Kaç canavar çıkacağını ne olacağını biliyor. Ama multiplayer'da ne olacağını bilmiyor. Interaktif geliştiği için firma aradan hemen çeker kendisini. Ben evet. interakşını bilemem, aranın etkileşimi bilemem de. Ee, yani orada bir, Cevdet hani şunu ben e, sormak istiyorum. Şimdi evet hani e, oyunlarda şiddet var. Çünkü oyunların çoğu bir mücadele, bir savaş üzerine Kurulu. Hani şeyde bile işte uçak savaşında bile uçakları düşürüyorsun. E bugün ne bileyim diğer shooter oyunlarda insanları vuruyorsun. İşte Gears of War'da hem vuruyorsun hem testereyle kesiyorsun falan filan. E, Doom'da testereyle kesiyorsun. Yok ağzına el bombasını sokuyorsun canavarın falan filan. <gülüyor> hani şeyi evet gerçekten düşünüyorum. Şimdi dışarıdan böyle hani robot gibi baktığımda aynı Tom Beca'daki gibi çok aşırı şiddet sahneleri var. Bunlara maruz kalmak hani çıkıp ben de yapacağım sokakta değil ama eşiği yükseltiyor ya da düşürüyor mu? Hani nasıl doğru tanımlanabilir bilemedim. Hani şiddetin birazcık alışması günlük bir şey haline gelmesini mi sağlıyor acaba? Ya şimdi bununla ilgili uzun bir cevabı var ama ben kısa cevap vereyim. Hem evet hem hayır. Şimdi buradan da şunu diyeceğim. Biz e, bu Hobbit'te bir sahne var. E, Ayrık Vadi'ye gidiyor Bilbo işte o kafileli dinleniyorlar. Elrond geliyor bak diyor sen buraları sevdin kalmak istersen. Orada işte soruyor ne yapayım kalayım mı falan. O da öyle bir cevap veriyor ki yani hem evet hem hayır. Sonra Bilbo diyor ki yani ben öyle bir şey duydum ki elflere hiçbir zaman tavsiye sorma. Çünkü hem evet derler hem hayır derler diye. <gülüyor> ee, şimdi psikologlara da öyle ya yani. bir şey sorduğum <gülüyor> zaman <gülüyor> telefonu önermiyorlar o zaman sorduysa. Aynen ise. hem evet deriz hem hayır deriz çünkü hiçbir zaman yani insanın özne olduğu bilimlerde biyoloji, tıp, canlıların yani kaotik şeyde böyle evet ya da hayır diyemiyorum. Şimdi geçen yıllarda bir haber konuştunuz siz sonra biz de bilim notlarında konuştuk hani kesin olarak zarar vermiyormuş falan diye oyunları evet. konuşmuştunuz ve hani bakın görün o 80'lerdeki haberlere ibret olsun diye demiştiniz ama şimdi ben bugün araştırdığımda son güncel verileri her ne kadar ben de bir oyuncu olarak öyle istemesem de zararlı etkileri de var ama öcü gibi gösterildikleri kadar da değil hani o yüzden kısa cevap evet hayır şimdi detayına girmek gerekirse ee, Levent abi bir kere şunu biliyoruz 2010'da bir e, araştırma daha önce yapılmış 136 tane farklı bilimsel araştırmayı topluyor ve bunlardan yeni bir sonuç çıkarıyor. Bunları biz çok seviyoruz bunlar meta analiz deniyor. <gülüyor> ee, şöyle yapıyorsun 136 ayrı araştırmada insanları topluyorsun değil mi denekler hiçbiri evet. çok fazla sayıda insana ulaşamıyor. Ama sen bunları istatistiksel olarak bir nevi orada bir matematik hileyle 136'yı bir çalışma gibi gösterip çok büyük bir örneklemden sonuç çıkarabiliyorsun. Bu da kıymetli oluyor. Neden? Birisi yanlış baktı. Biri oyunları bilmiyor. Biri az kişiyle yaptı. İşte hatalar var. Onları e, sağlamasını yapıp kurtarmış oluyorsun. Yani 136'sı <gülüyor> birden. Şimdi bu araştırma diyor ki 2010'da çıkan kısa süreli ol olarak, geçici olarak oyun oynadıktan sonra özellikle saldırgan oyunlarsa senin dediğin gibi işte shooter vesaire Oyunlarsa insanda hem saldırgan duygular, öfke gibi işte duygular hem işte ya da iğrenme gibi duygular hem düşünceler şunu şöyle yapayım bunu böyle yapayım gibi hem de davranışlar bağırmak çağırmak gibi daha kolay sinirlenmek gibi bir yerlere vurmak işte oyun kolunu fırlatmak falan gibi e, şeylerin ve genel hayatta da arttığını bulmuşlar. Yani bunu artık biz hayır yapmıyor diyecek bir durumda değiliz ama. Orada bir bittiğini var, kısa süreli. Birçok araştırma, çünkü adamı çok uzun tutamıyorsun, laboratuvara tamam. geliyor bir şey yapıyor, kısa Bak. süreli. Bir başka araştırmada 2019'da, geçen sene Nature'da çıkmış, o da önemli bir dergi biliyorsunuz. Orada çıkan araştırma diyor ki, kardeşim siz kısa süreli baktınız, ya, biz uzun süreli baktık, 2 ay boyunca baktık. GTA tamam. 5 ile Sims 3'ü kıyaslıyorlar, bir de hiç oynamamak. Yani 2 ay boyunca ya GTA 5 oynayacaksın, ya Sims 3 oynayacaksın ya da hiçbir oyun oynamayacaksın. Bunu kıyaslıyorlar ve bunlarla baktıklarında iki ay sonunda hiçbir fark bulamıyorlar. Yani oyun oynasa da, oynamasa da, GTA oynasa da, Sims oynasa da büyük büyük anlamda bir fark çıkmıyor. Ve çok çeşitli yerlerden bakıyor. Yani sırf bağırması, çağırması, gidip arkadaşına vurması falan değil. Genel olarak bakılıyor. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki böyle bir etki var ve bu kısa süreli, uzun süreli değil. Bunu biliyoruz bir kere. Bir diğer bilgi de sen söyledin onu aslında. Eee şunu buluyorlar, buluyorlar araştırmalarda eğer ben zaten kişilik olarak saldırganlığa yatkın biri isem zaten kolay sinirlenen kolay parlayan halk arasında e, bir insansam o zaman e, saldırgan oyunlar beni çok daha fazla etkiliyor. Beni hmm. çok daha fazla o öfkemi arttırıyor. Yani birazcık orada tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk meselesi var. Saldırgan olan adam mı gidip GTA 5 oynayıp işte bir şeyler yapıyor. Yoksa norm yani oynadığı için mi saldırgan evet, oluyor bir evet. orada bir sıkıntı var